Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım metin yayınları e, TYT Matematik soru kitabının çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz çözümlerimize Hangi sayfalarda kaldığımızı söyleyeyim 128 ve 129. sayfaların çözümlerini yapacağız ve 12 tane soru çözeceğiz yine bu videoda Evet arkadaşlarım hazırsanız abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz başlayabiliriz demektir İlk sorumuza bakalım K L, K, L, ve K, M pozitif tam sayılar olmak üzere bu bölme işlemleri verilmiş. K'nın alabileceği en küçük değer soruluyor. Şimdi öncelikle K'yı elde edecek olursanız 4 ile L'yi çarptınız. 4 çarpı L artı 2 dediniz. Daha sonrasında burada L'yi elde edelim. L'de arkadaşlarım 5, M artı 1. Şimdi... Ben burada K'nın en küçük değerini bulacaksam L'nin en küçük değeri lazım. L'nin en küçük değerini bulacaksam da burada M'nin en küçük değeri lazım bize. O halde gençler ben diyorum ki M'nin en küçük değerini bulalım. Arkadaşlar M 1'den daha büyük olmak zorunda. M birden büyükse alabileceği en küçük değer 2'dir M'nin. Ve siz burada M gördüğünüz yere 2 yazarsanız 5 kere 2 10 artı 1'den L 11 gelir de burada yerine yazarsanız 4 kere 11. 44 artı 2'den cevap 46 gelir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. İkinci soru. A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere. A 6 B ile A 6 6 B'den A A6 6'yı çıkardığımız takdirde A A A 3 basamaklı sayısını buluyormuşuz. A artı B toplamı acaba kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ise şöyle yapalım. Ben bundan bunu çıkardığım zaman şunu elde ediyorsam e Doğal olarak A A A sayısına A 6'yı eklediğim takdirde de A e, 6 B'yi elde etmiş oluruz. Pekala bizden A artı B isteniyordu. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki A sayısına 6'yı eklediğimiz zaman B geliyor. 2 A bakın burada 2 A 6'yı vermiş bize. 2 A 6'yı verdiğine göre Normal şartlar altında da 2 çarpı a. Yani a artı a'dan 2a. 2 çarpı çift olmasını bekleriz zaten ki altı da çift bir sayı. Yani burası ya 6 gelmiştir ya da 16 gelmiştir doğal olarak değil mi? Ama 16 gelmediği aşikar 16 gelseydi buraya bir 1 eklerdik. 16'nın altısı elde var 1 diye. Ve burası da a değil farklı bir şey olurdu. Demek ki arkadaşlarım biz anı artık 3 olması gerektiğini anladık. Ve... A 3 ise de 3 artı 6'dan B'de 9 gelecektir. A artı B kaçtır diye sorulmuş. O halde 3 artı 6'dan doğruca 3 artı 9'dan 9 bulmuştuk B'yi. Cevap 12'dir diyeceğiz. İkinci sorumuzun cevabı D şıkkıydı. Evet gençler devam ediyorum 3. soruyla. Herhangi bir sayma sayısının 10 ile bölümünden elde edilen kalanın alabileceği değerler toplamı A. 7 ile bölümünden elde edilebilen elde edilen kalanın alabileceği değerler toplamı da B'dir. A bölü B soruluyor. Bir sayıyı ona bölersek kalan 0 ile 9 arasında olacaktır. Yani 1'den 9'a kadar, 0'dan 9'a kadar olan doğal sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'dir. Bu A. 7'ye bölersek de maksimum kalan 6 olacaktır. 0'dan 6'ya kadar olan doğal sayıların toplamı da 6 çarpı 7 bölü 2'dir. Burada bölü 2'lere bay bay diyelim. 9'u 3'e böldüm 3 geldi 6'yı 3'e böldüm 2 geldi 2'yi 2'ye böldüm ve 10'u 2'ye böldüm burası da 5 geldi 3 kere 5 15 yapar alt kısımda da bir 7'miz var doğru cevap 15 bölü 7 olacaktı 3. sorumuzun cevabı A seçeneğiydi dedik ve devam ediyorum arkadaşlarım 4. sorumla 6 basamaklı bir sayı 3 basamaklı bir sayıya bölündüğünde kalan sayı en fazla kaç basamaklı olabilir diye sorulmuş şimdi şöyle ki biz 6 basamaklı bir sayıyı yani şöyle 4, 5, 6 basamaklı bir sayıyı 3 basamaklı bir sayıya böleceğiz. Bize şu soruluyor. Kalan en fazla kaç basamaklı olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz 3 basamaklı bir sayıya böldüğümüz için kalan doğal olarak 3 basamaklı sayıdan daha küçük olacaktır. Ee, ve sevgili arkadaşlarım. Kalan 3 basamaklı sayıdan daha küçükken Tabii 4 basamaklı olamaz ve en fazla kaç basamaklıdır diye sorulmuş Örnek veriyorum biz bu sayıyı 102'ye böldüysek burası 101 olabilir kalan Dolayısıyla 3 basamaklı olacaktır maksimum cevap C seçeneği olacaktı Beşinci soru Yukarıdaki bölme işlemlerine göre C'nin A cinsinden eşitini bul demiş bize Öncelikle A sayısı için 4B artı 5'tir diyebiliriz Bununla bunu çarptım üzerine 5'e ekledim ve C sayısı içinde 7B artı 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Pekala şimdi bize sorulan şey şu C'nin A türünden eşiti acaba nedir diye soruluyor. Biz burada hem A'yı hem de C'yi B cinsinden elde edebildik. Peki şurada B'yi yalnız bıraksanız 4B eşittir A eksi 5 deriz. Ve buradan B eşittir A eksi 5 bölü 4 gelecektir. Aynı şekilde şurada B'yi yalnız bırakacak olursanız da B eşittir C eksi 3 bölü 7 gelecektir. Bakın buradaki de B buradaki de B. O halde arkadaşlar ben diyorum ki bu 2B ise bak şununla şu birbirine eşittir. Madem öyle içler dışlar çarpımı yapalım. Yani A eksi 5 bölü 4 eşittir C eksi 3 bölü 7 deyip içler dışlar yapıyorum. 7 A eksi 35 eşittir 4 C eksi 12 dedik. C'nin A türünden eşit soruluyor da unutmayın. Eksi 12'yi bu tarafa gönderdim. 7a eksi 23 yaptı. Bir de 4'e bölerseniz bu c'yi verir bize. C'nin a türünden eşitini bulduk. Bakın 7a 23 bölü 4. Bu da nerede verilmiş? 7a 23 bölü 4. Bakın e seçeneğinde mevcut. Cevap e arkadaşlar. 6 soru. Yukarıdaki bölme işlemine göre a pozitif tam sayısının rakamları çarpımı sorulmuş bize. Şimdi a bir pozitif tam sayı. Bunun rakamları çarpımı soruluyor. Öncelikle ben şuraya x diyeyim. A sayısı 9'dan 9'un katından 4 fazla. Ve sevgili arkadaşlarım 57 sayısı da şuraya y derseniz a çarpı y artı 5'tir diyebiliriz. Şimdi öncelikle a pozitif tam sayısının e, rakamları toplamı sorulmuştu. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar e, burada ben a'nın 9'un katından 4 fazla olduğunu biliyorum. Ve Buradaki A'nın Y katından 5 fazlası da 57'ye eşit. Işte. O zaman 57 dediğimiz sayı A çarpı Y bakın 57'den şu 5'i şu tarafa atarsanız ne olur? Burası 52 olur değil mi? Demek ki A sayısının bir katı 52'ymiş ve bu A sayısı aynı zamanda 9'un katından 4 fazla. Şimdi burada 9'un katından 4 fazla olan adayları bir yazalım. A sayısı 13 olabilir arkadaşlar. Bu 1. İkincisi 9 eklerseniz. 22 olabilir 9 eklerseniz 31 olabilir 9 eklerseniz 40 olabilir 9 eklerseniz 49 olabilir bu şekilde bu düzende devam eder hatta bir 9 daha ekleyelim 58 olabilir diyelim şimdi ne demiştik a sayısının y katı 52'ymiş yani a sayısı 52 tam bölüyor 52 bölen burada 13 var Boğal sayısının rakamları çarpımı sorulmuştu. 1 kere 3'ten doğru cevap 3'tür. Yani cevap Bursa'dır. 6. sorumuzu da çözdük. Bitirdikten sonra 128. sayfamızda bitiriyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlarım. 129. sayfamızda ilk sorumuz 7. soru. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. AB 2 basamaklı doğal sayısını 2A artı B'ye böldüğümüz takdirde bölüm 3 ve kalan 2 geliyormuş. Buna göre A kare artı AB toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle burada 2A artı B dediğimiz sayıyla ben 3'ü çarpıp bunun üzerine 2 ekleyince AB 2 basamaklı sayısını yani 10A artı B'yi veriyormuş bize. Burada 6A artı 3B artı 2 eşittir 10A artı B diyebiliriz. Şunları alıp sağ tarafa taşırsak 2 eşittir 10A'dan 6A çıktı 4A. B'den 3B çıktı ve bu da eksi 2B yapar. Her birini 2'ye bölersek 1 eşittir 2A eksi B gelir. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım. A kare artı AB toplamaya en az kaçtır diye sorulmuş ya. Ben 2A eksi B'nin artık 1 olması gerektiğini biliyorum. Ve buna göre de eğer ki A'yı 1 seçersem B de 1 olmak zorundadır. A'yı 2 seçersem B 3. A'yı 3 seçersem B 5. A'yı 4 seçersem B sayısı arkadaşlar 7. A'yı 5 seçersem bu 9 olur. Şimdi B'lere bakın 2'şer 2'şer artıyor. 2 daha eklerseniz 11 olacak orada durun. Daha sonrasında A ve B adaylarını bulduk. A ve B adaylarını bulduktan sonra... Bize ne sorulmuştu a kare artı AB toplamı en az kaçtır al alın a parantezine a artı b gelir yani burada a'yı da b'yi de küçük seçmekte fayda var arkadaşlar e bu da doğal olarak bir ve birden gelir bir parantezinde bir artı bir ne yapar arkadaşlar 2 yapar o halde cevabımızda Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz ve devam sekizinci soru a b c ve d birer rakam olmak üzere ABD 3 basamaklı sayısından BBC 3 basamaklı sayısı çıkmış ve 395 gelmiş. Buna göre AC eksi BD işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi ben burada ABD sayısından BBC sayısını çıkaracağım. Burada arkadaşlar sonuç ne geliyormuş? 395 geliyormuş. Pekala şimdi normal şartlar altında B'den B çıktığı zaman 0 kalmasını bekleriz. Ama 9 kalmış. Demek ki sevgili arkadaşlarım D sayısının C, D sayısı C'den daha küçükmüş ki gitmiş. B'den 10'lu kalmış. B'de küçüldüğü için burası 9 olmuş. Yani arkadaşlar D sayısı 10'lu kalınca D artı 10 olur. Bundan C çıkınca 5 kalıyormuş. Yani D eksi C demek ne demek arkadaşlar? Bunu karşı yatarsanız eksi 5. D eksi C'den bahsediyoruz. Hemen düzeltelim orayı. D eksi C eşittir eksi 5. O halde C'den D çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. Şimdi bu cepte dursun. Tamam bu cepte dursun. Daha sonrasında bu da Yandan gidip 10'lu kalmak zorundaydı. Yandan 10'lu kalınca orada A-1 kalır. A-1'den de B çıkınca arkadaşlarım 3 kalıyormuş. Yani A'dan B çıkınca A-1'i karşıya gönderip 4 kalacakmış. Şimdi bu da cepte dursun. Soruyu şu an aslında bitirdik. Çünkü a BD'yi çıkar demiş bize. Bakın C'den D çıktı. C'den D çıkınca 5 kalıyordu. ve A'dan B çıkınca da 4 kalıyordu. Cevabımız 45'in ta kendisiymiş o halde cevap E seçeneğinde verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 8. sorumuzu çözdük cevabına E dedik arkadaşlar ve devam ediyoruz 9. sorumuzdan. Birbirinden farklı K, L ve M pozitif tam sayıları için gençler demiş ki K'yı L'ye böl bölüm M kalan 5 çıkacak demiş. Buna göre 3 tane ifade var hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Pekala bölümle kalan yer değiştirdiğinde kalan değişmez. Şimdi bölümle kalanın yer değiştirdiğinde kalanın değişmemesi için burada L sayısı hani 5'ten büyükken M'nin de 5'ten büyük olması gerekiyor. Ama böyle bir şart bize vermemiş böyle bir hani özellik bize vermemiş bu sorunun içerisinde. Dolayısıyla birinci öncül her zaman doğru değildir. Yani M'nin 5'e eşit olduğu durumda böyle 5'likten bahsedemeyiz. K'in az 11'dir demiş. Şimdi L sayısı burada minimum kaç arkadaşlar 6 çünkü 5'ten büyük olacak o zaman ben M'yi de 1 seçerim 1 kere 6 6 5 eklediniz 11 böylelikle K sayısı en az 11'dir. M sayısı en az 6'dır demiş hayır ben 1'de seçebilirim M'yi dolayısıyla bu gider doğru cevap yalnız 2'dir Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Geçtim 10. soruma. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar peki eyvallah. ABC3 basamaklı sayısını BC2 basamaklı sayısına bölünce burada 76 kalıyor arkadaşlar. Şu kalanda 0 tam bölünüyormuş. Buna göre A artı B artı C toplamı soruluyor. Bakın demek ki ABC3 basamaklı sayısı 76 çarpı bc'ye eşitmiş. Şimdi biraz daha irdelersek biz burayı. Aslında bu A003 basamaklı sayısıyla BC'nin toplamıdır. Bakın A00 ve BC'yi bu şekilde toplarsanız ABC gelir zaten. Tamam mı? Bunu bu şekilde yazabilirsiniz. ABC 3 basamaklı sayısını A00 artı BC biçimine yazılabilir. Peki o halde ben diyorum ki eşittir neydi? 76 BC miydi? Peki şuradaki BC'yi de karşı tarafı arkadaşlarının yanına gönderelim. A00 eşittir 75 çarpı BC 2 basamaklı sayısı. Hatta gençler buradaki A00 sayısı dediğimiz sayı 100 tane a'dır a ile 100'ü çarparsanız a 0 0'ı bulursunuz Bu da 75 çarpı BC 2 basamaklı sayısıdır Pekala Şurayı düzgün yazalım Her iki tarafı 25' ile sadeleştirdiğiniz takdirde bakın burada 4 kalır 4A eşittir burayı 25'e böldünüz. 3 çarpı BC 2 basamaklı sayısı dedik Şimdi burada burada gençler a artı b artı c toplamı soruluyor a bir rakam BC 2 basamaklı bir sayı ee, ...sağlayan bir değer bulmamız gerekiyor aynı zamanda. Şimdi e, A'nın alabileceği zaten çok fazla bir değer yok. İki basamaklı gelmesini istiyoruz. Mesela burada ilk olarak 3 gelebilir burası. 4 çarpı 3 12 yapacaktır. 4 çarpı 3 12. 12 olması için 3 çarpı 4 lazım ama... ...BC'nin de iki basamaklı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu cortladı olmaz. A sayısına ben 4 rakamını verirsem... ...4 kere 4 16. 3 çarpı BC 16 olamaz arkadaşlar. Çünkü 3'ün katı değil. O zaman ben buraya 5 yazmayın. Boşuna çünkü karşı taraf 3'ün katı. Direkt 6 yazalım. 4 kere 6. Evet 4 kere 6 24 yapar. 3 kere 8'dir bu da. Fakat 8'de 2 basamaklı değil. Bu da gitti. O zaman 7'yi ve 8'i yazamayacağım. Mecburen A sayısı 9 olacak. 4 kere 9 36. Bu da 3 kere 12'dir. Bakın 12 2 basamaklı. Çok güzel. Demek ki A sayısı 9'muş. B 1'miş. C'de 2ymiş Bunların toplamı sorulmuş bize. 9 1 2 daha kaç yapar? 12. O halde cevap da... A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Gönül rahatlığıyla 10. soruyu çözdük cevabını A dedik Devam ediyoruz 11. soruyla 11. sorunun şurada olduğunu da gösterelim Şöyle Şimdi A, B, 8 ile B, A, A Bunların farkını almış 91 bulmuş Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre A artı B toplamı acaba kaçtır diye soruluyor Öncelikle sevgili arkadaşlarım Bakın 8'den A'yı çıkarıp 1 bulmuş ama Burada da B'den A'yı çıkarıp 9 bulmuş. Şimdi e, B'den A çıktı 9 kaldı diyebilmemiz için bizim şunu düşünmemiz gerekiyor ki hani e, B'nin 9, A'nın 0 olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani 9'dan 0 çıkarsa 9 kalır ya. Şimdi ben bunu 0 olarak kabul edersem yani burası 0 olsaydı 8'den 0 çıkıp 8 bulmamız gerekiyor. Demek ki burada B'nin A'dan 10'lu kalma durumu var. Peki yani o zaman A'yı ne seçeceğim? Ben 7 seçeceğim. Çünkü 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Şimdi A 7 idi. Burada şu 10'lu kalmıştı B sayısı. 10 artı B'den 7 çıkınca 9 kalıyormuş. Yani 10-7 kaç yapar? 3. 3 artı B kaçmış arkadaşlar? Demek ki 9. Demek ki B kaç? 6. A artı B toplamı soruluyor. A'yı 7 bulduk. B'yi de 6 bulduk. Toplarsanız 13 gelir. Cevap Edirne seçeneği olur ve son artık sorumuza doğru geçiyoruz. 12. soru. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamına bölündüğünde bölüm 7, kalan 9 oluyor. Şimdi AB sayısını iki basamaklı sayısını, Ben rakamları toplamına bölmüşüm. Bölümü 7 bulmuşuz, kalanı da 9 bulmuşuz arkadaşlar. Aynı şekilde iki basamaklı BA sayısını rakamları toplamına bölmüş ve bölüm x kalandana gelmiş? 3 gelmiş pekala. Şimdi x kaçtır diye soruluyor bize. Burada arkadaşlar ab2 basamaklı sayısını oluşturacak olursak ab2 basamaklı sayısı aslında 7a artı 7b ve artı 9'dur. Aynı şekilde ba2 basamaklı sayısını düşünecek olursak burası da xa artı xb artı 3'dür diyebiliriz. Pekala. Şimdi elimizde neler var? Bir AB var bir BA var. Bu ikisini taraf tarafı toplasak mesela. 11 parantezinde a artı b gelir. Bakın onlar basamağında a, birler basamağında a, onlar basamağında b, birler basamağında b ve onlar basamağında b var. Toplarsanız 11 a, 11 b gelir. 11 parantezinde a artı b eşittir. Bakın 7 a var, x a var, 7 b var, x b var. Ve burası 9 artı 3'ten 12 gelmiş. Peki şimdi biraz daha irdeleme zamanı burayı. Neden eridelememiz gerekiyor? Çünkü sevgili arkadaşlar buradaki 12 işleri değiştirebilir. Peki nasıl hangi yönde değiştirecek şimdi buna bakmamız gerekiyor bizim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım burada ben A parantezinde e, X artı 7 ve B parantezini alırsam X artı 7 gelecek. O zaman X artı 7 parantezinde direkt X artı 7 parantezinde A artı B diyelim. Bir de bunun üzerine 9 artı 3'ten 12 eklememiz gerekiyor tabii ki. 12'yi siz tabii göremediniz. Ben şunu birazcık şöyle kenara çekmem gerekiyor. Aynen. Şimdi 11 parantezinde A artı B eşittir. X artı Y parantezinde A artı B artı 12. Bakın bu e, şu kısmı alalım. Komple bu tarafa A artı B parantezine yazalım isterseniz. A artı B parantezinde. Şurada 11 vardı. 11'den X artı 7'yi çıkarırsanız eğer 4 eksi X gelecektir. Bu da neymiş? 12'ymiş. Pekala. Şimdi X'i soruyor bize ısrarla. Peki ben bu X'i nasıl bulacağım? Burada arkadaşlarım A artı B, A ile B birer rakamdı bunu unutmayın. 12'nin çarpanlarını düşünmemiz gerekiyor şimdi bizim. 12'nin çarpanlarını düşünürken de şu soruyu şöyle yapalım. E, şunu alıp yukarı taşıyalım. İşlemlerimizi yukarıda yapalım geniş geniş. Şimdi bakın. 12 dediğimiz sayı 2 kere 6'dır en basitinden. 1 kere 12'dir, 2 kere 6'dır. 3 kere 4'tür 4 kere 3'tür 6 kere 2'dir ve 12 kere 1'dir. Şu kısmı sileceğim izninizle. Sildikten sonra şunu da silelim hatta. Ona gerek kalmadı. Şimdi 4 eksi x demiş ya. X bir kere arkadaşlar bölüm olduğu için pozitiftir. Şimdi 4'ten pozitif bir sayı çıkar çıkınca e, doğal olarak 12 kalmaz, 6 kalmaz, 4 kalmaz. 3 kalabilir, 2 kalabilir, 1 kalabilir. Peki hala. soruyor hala değil mi? Şimdi burada e, A artı B Rakamları toplamda bölmüştük ya AB sayısını mesela A artı B'ye bölmüştük Kalan ne gelmişti arkadaşlar? 9 gelmişti değil mi? Şimdi bu A artı B demek ki 9'dan büyük olacak hmm. e 4 olamaz 6 olamaz O zaman A artı B 12'ymiş 4 eksi X de 1'miş e 4 eksi X 1 oluyorsa X tamamen 3'tür arkadaşlar Artık cevap C seçeneğine verilmiştir Diyebiliriz Hemen işaretleyelim Doğru cevap C seçeneği 129'u da bitirdik artık bir sonraki testte. Yani bölünebilme kuralları test 13 olması gerekiyor aynen. Öğreniyorum testi. Bölünebilme kuralları test 13'te görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın.